Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün sizlerle bebeklerinizin kafatasındaki fontaneller ya da diğer adıyla bıngıldak hakkında bilmeniz gerekenleri paylaşacağım. Fontanel, bebek veya süt çocuğunun kafatasında kemiklerin henüz kaynaşmadığı yumuşak bir noktadır. Bu yumuşak noktalar doğum sırasında bebeğin başının doğum kanalından geçmesine izin verir ve ayrıca bebeğin beyninin doğumdan sonra büyümeye ve gelişmesine devam etmesine izin veren bölgelerdir. Bebeklerin kafatasında iki fontanel bulunur. Biri başın üstünde ön fontanel, diğeri de arkasında arka fontanel olarak bilinir. Normal bir fontanel genellikle düz ve pürüzsüz görünür ve bebeğin kalp atışlarıyla hafif titreşir. Böyle oynayabilir. Ön fontanel başın üstündeki e, alandır ve yaklaşık 2-3 santim çapında olabilir. Fontanel ile ülkemizde ve dünyada birçok korku vardır. Bunların çoğu doğru korkular değildir. Peki fontanene dokunmak tehlikeli mi? Birçok ebebeğin fontanenin hastası olduğunu düşünerek bebeğin kafasına dokunmaktan kaçınır. Ancak aslında fontana dokunmaya dayanıklıdır. Ancak yine de bu bölgeye çok fazla baskı uygulamamaya dikkat etmek gerekir. Bebeğin günlük aktiviteler sırasında beslenirken, banyo yaparken fontaneli ya da bebeğin beyni zarar görmez. Fontaneli ilgili bir diğer önemli konu da ne zaman kapanacağı durumudur. Fontanelin kapanma zamanlaması Bebekten bebeğe değişebilir. Ancak genel olarak ön fontanel yani başın ön kısmındaki fontanel 12 ile 18 ay arasında kapanırken arka fontanel bazen doğumda kapalı olarak doğabilir ya da 2 ile 3 ay arasında kapanmış olması gerekir. Fontanelerin kapanması bebeğin genel büyüme ve gelişmesinin sadece bir yönüdür. Buna dikkat etmek gerekir. Ve fontanellerle ilgili normal olan birçok şey vardır bebeğinizin fontanel veya genel gelişimi hakkında eğer bir soru işaretleriniz varsa tabi ki her zaman doktorunuza danışmanız iyi bir fikir eğer bebeğinizin fontaneli normalden daha önce kapanıyorsa bu durumun nedeni birçok farklı faktöre bağlı olabilir ama en önemli durum erken kapanan fontanellerin çoğunda bir sorun olmadığını bilmektir yani erken kapandı kesin sorun var yanlış bir cümle Yine de fontanelerin erken kapanması eğer bebeğin baş çevresinin büyümesine engel oluyor. Kafatasında anormal şekilli görünme neden oluyorsa daha dikkatli olmak gerekir. Fontanellerin erken kapanmasına bebeklerde bazen tiroid bezinin hızlı çalıştığı hipertiroidizm ya da paratiroid bezinin hızlı fazla çalıştığı hiperparatiroidi gibi durumlarda da erken kapanmaya neden olabilir. Ayrıca ve daha sık gördüğümüz krenesinostoz dediğimiz bir durum da fontanellerin erken kapanmasına neden olabilir. Eğer bebeğinizin fontanini normalden daha erken kapanıyorsa bebeğinizin baş çevresi ölçümleri daha dönemli da önemli hale geliyor. Bu ölçümler bebeğin normal gelişimini izlemek ve olası sorunları erken tespit etmek için önemlidir. Bebeğin baş çevresi büyümüyorsa fontanel kapanması da başka şeylerle eşlik edebileceğini düşündürebilir. Bu ölçümler Bebeğin normal gelişim izlemek ve olası sorunları erken tespit etmek için önemlidir. Ve bebeğinizin fontanelin erken kapandığını fark ederseniz, bebeğinizin kafasında bir çıkıntı hissederseniz, önde ya da yukarıda ya da arkada, bebeğinizin kafasının olağan dışı bir şekle sahip olduğunu düşünüyorsanız, bebeğinizin aile hekimi ya da çocuk doktoruna tekrar danışmanız önemli. Umarım bu videoyla fontaneller hakkında bazı doğru bilgiler, bazı yanlış bilgileri düzeltmek ve paylaşmak fayda sağlamıştır. Daha fazla bebek bakımı hakkında bilgi edinmek için çocuklara sağlık kanalımızı takip etmeye devam edin. Teşekkürler.